Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları Modern Pro Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 44. ve 45. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda sizlerle beraber hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan boş bir asansöre belli sayıda kişi binmiş. Tek numaralı katlarda asansörde bulunan kişilerin yarısı iniyor. Shift numaralı katlarda ise asansörde bulunanların 3'te 1'i kadar kişi asansöre biniyor. Her katta durarak ilerleyen bu asansörden 5. katta 4 kişi indiğine göre zemin katta asansöre kaç kişi binmiştir? Şimdi şöyle diyoruz 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat ve 5. kat. 5. katta arkadaşlarım bu 5. katta 4 kişi inmiş. Tek numaralı katlarda ne oluyordu? Yarısı iniyordu arkadaşlarım. Dolayısıyla burada 4 kişi ise aslında burada asansörde 8 kişi var. Yani 4'ten 5'e geçiş yaparken asansörde 8 kişi var. Burada 4 kişi inmiş çünkü. Çift numaralı katlardaysa asansöre içindeki kişi sayısının 1 3'ü kadar kişi daha biniyordu. Yani o zaman arkadaşlarım bakın burada 6 kişi vardır. 3 ile 4. katlar arasında 6'nın 1 bölü 3'ü 2 yapar. Demek ki burada 2 kişi binmiş gençler. Burada da 4 kişi inmiş demiştik zaten soru bize vermişti onu. Burada 6 kişi varsa sevgili arkadaşlarım 3. katta yarısı inmiş demektir çünkü tek numaralı. Demek ki buradan buraya geçerken aslında burada 12 kişi varmış. Şimdi 2 çift olduğu için gençler burada diyorum ki 9 kişi vardır. Çünkü 9'un 1 3'ü 3 yapar. 9'a 3 eklerseniz 12'yi elde edersiniz. Demek ki burada 3 kişi binmiş. 9'un 1 bölü 3'ü kadar bir numaralıda da bir numaralıda da yarısı ineceği için aslına bakarsanız asansörü burada 18 kişi ilk zemin katta 18 kişi binmiştir. Zemin katta da z diyelim hatta. Zemin katta 18 kişi binmiştir. Birinci katta da bunların yarısı inmiş. 9 kişi inmiş. cevabınız ne olacak? 18 olacak. Devam ediyorum ikinci soruyla. Yüksekliği 7.2 birim olan bir somunu sıkmak için kullanılacak İngiliz anahtarımda ayar düğmesi ok yönünde 360 derece döndürülünce ee, hareketli parça 1 bölü 2 birim yukarı hareket etmektedir Yani 0.5 santimetre ya da 0.5 birim e, yukarı hareket ediyor Başlangıçta ağız açıklığı 10.8 birim olan İngiliz anahtarının ayar düğmesi Kaç derece çevrilirse anahtarın ağzı bu sonunu kavrayacak konuma gelir Gayet basit bir soru 10.8'miş başlangıçta biz bunu 7.2 birime getirmek istiyoruz Ve bundan bunu çıkarırsak 3.6 birimi buluruz Şimdi diyeceğim ki bir tam tür 360 derecedir 360 derece döndürüldüğü zaman 0.5 birim yukarı hareket ediyorsa 1 bölü 2 birim yukarı hareket ediyorsa x derece döndürüldüğünde ise 3.6 birim yapar bu diyeceğiz arkadaşlar. İçler dışlar çarpım yapacağız. 360 derece çarpı 3.6 ve bunu 0.5'e böleceğim arkadaşlar bu da x dereceye eşit olacak. Şimdi gençler şuradaki virgülü kurtarırsam burası 36 yapar ve şu sıfırı silerim. Böylelikle 36 kere 36 kaç yapar? Buna bakacağız. 36 çarpı 36'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 6 kere 36, 216 3 kere 36, 108 yapacağı için ben bunları toplarım. 6, 9, 2 ve 1 derim. 1296 gelir. Şimdi 1296 dedik ya. Bölü altta 0.5 var. Yani 1 bölü 2. Ters yerip çarparsanız cevap bunun 2 ile çarpılmış haliymiş. Ve 1296'yı 2 ile çarparsanız da şu gelir. 1300'ü 2 ile çarpmış olsaydık 2, 2600 gelirdi 2600'den 8 eksik olacak yani 1000 pardon 2592 olacak yani cevabımız Edirne'ymiş diyeceğiz Devam ediyorum arkadaşlarım 3. sorumla bir fabrikaya yeni alınacak erkek işçi sayısı bakın erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının 4 bölü 5 katıdır Erkek kadın diyorum demek ki erkekler 4k tane alınacakmış kadınlardan da 5k tane alınacakmış İşçi alımlarından önce fabrika yönetim kurulu yaptığı bir toplantıyla alınacak erkek işçi sayısını 60 Kadın işçi sayısını 40 arttırmıştır Yani aslına bakarsanız artık 4K artı 60 kişi alınacak Kadınlardan da 5K artı 40 kişi alınacak diyoruz Ve erkeklerin kadınlara oranı 5 bölü 6 oluyor Yani ben bunu buna bölünce 5 bölü 6'yı yakalamam gerekiyormuş Şimdi ne yapacağız? Tabii ki işler dışlar 24K artı 360 eşittir 25K artı 200 dedik 24K'yı bu tarafa attım K kaldı 200'ü bu tarafa attım 160 kaldı Yani K kaçmış arkadaşlar 160'mış Son durumda fabrikaya toplam kaç işçi alınacaktır Bu kadar erkek bu kadar kadın alınacaktı Yani 4K 5K daha 9K 60 40 daha 100 tane de ekstradan alınacaktı 9K ne yapar 9 kere 160 Yani evet. arkadaşlarım, 9 kere 16 144 olduğu için Bir tane sıfır ekledim 1440 Buna bir de şuradaki 100'ü ekliyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1540 oluyor. Yani cevap Edirne seçeneğine verilmiştir diyebiliyoruz. Gönül rahatlığıyla. Devam ettim dördüncü sorumuzda. Şimdi dördüncü soru için sevgili arkadaşlarım. Şöyle okuyalım sorumuzu. Hamit evinin salonuna yeni aldığı avizeyi takmak için basamaklar arası mesafenin eşit olduğu bir merdiveni kullanmak istemiş. Bakın basamaklar arası mesafe birbirine eşitmiş. Hamit'in avize ile arasındaki mesafe merdivenin 1. basamağına çıktığında şekil 1'deki gibi. Yani şu şekilde 49 cm. 3. basamağına çıktığında şekil 2'deki gibi. Yani 21 cm oluyor arkadaşlar. Şimdi demek ki 1. basamaktayken 49, 3. basamaktayken 21 ise ben 49'dan 21'i çıkarırım 28 cm derim. Kaç basamak vardı arada fark? 2 basamak. O zaman ben bunu 2'ye böldüğüm takdirde 14 cm bulurum bir basamağın yüksekliğine. Anlaştık. Bir basamağın yüksekliği 14 santimetreymiş. Birazcık aşağı indim ve devam ediyorum okumaya. Odanın yüksekliği Hamit'in boyunun 5 bölü 3 katı. Şimdi ben Hamit'in boyuna sevgili arkadaşlarım gelip burada 3K dersem odanın yüksekliği yani şurası 5K olur. Çünkü odanın yüksekliği Hamit'in yüksekliğinin 5 bölü 3 katı demişti. Avize ile tavan arası mesafenin de 6 katıdır. Bakın odanın yüksekliği odanın yüksekliği. Avize ile tavan arasındaki mesafenin altı katı. Şimdi altı katı 5K sayı nedir? Tabii ki 5K bölü 6'dır. Dolayısıyla şuradaki mesafede sevgili arkadaşlarım. Ben size onu şöyle göstereyim. Şuradaki mesafeden bahsediyoruz. Avize ile tavan arasındaki mesafede 5K bölü 6'ymış arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bize ne demiş? Hamit'in boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar gelin hesaplayalım. Bakın bir kere şurası. Şurası 14 santimetreydi. 14 santimetre. Pekala. Ben 14 santimetreyi, 3K'yı, 49'u ve 5K bölü 6'yı toplarsam tabii ki 5K'yı bulmak zorundayım. E, odanın boyunu bulmak zorundayım. O halde biraz toplayalım. Hadi toplama işlemi yapalım. 49, 14'da kaç yapar? 53, 63 yapar. 63 artı. 3K ile de 5K bölü 6'yı toplaya şurada. 3K artı, 5K bölü 6 ne yapar? Bakın 3K kere 6. 18K 5K'da 23K bölü 6 yapar arkadaşlar. Şimdi ekliyoruz. 23K bölü 6 eşittir 5K yapar dedik. 63 eşittir 5K'dan 23K bölü 6'yı çıkar demiş. 5 kere 6 30. 30'dan 23'ü çıkardım 7. Yani 63 eşittir 7K bölü 6'ymiş. Her iki tarafı gelin 7'ye böleksiz de. 7'ye böldüm 7'ye böldüm 9. 6 kere 9 54 yapar. 54 eşittir neymiş? k? Şimdi bize Hamit'in boyu sorulmuştu. Hamit'in boyuna ben en başta kaç K dedim? 3K dedim. E, K'yı da bulduk artık 54. Demek ki 3 kere 54. Yani 162 bize cevabı verir. Hamit'in boyu 162 cm'ymiş arkadaşlar. 45. sayfamdayım. 5. sorum. Hafta içi. Her gün eşit miktarda harçlık alan öykü. Harçlığının bir kısmını harcayıp bir kısmını biriktiriyor. Şimdi hafta içleri harçlık alıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma harçlık alıyor. Ama cumartesi ve pazar hafta sonunda harçlık marçlık almıyor arkadaşlar. Öykü hafta içi her gün harçlığının 1 3'ünü harcıyor. Şimdi o zaman orada bir dakika duralım. 3'e bölünebilen bir sayı seçelim harçlığını. Yani 3x diyelim. Her gün 3x kadar harçlık alıyor arkadaşlar. Her gün 3x 3x harçlığını alıyor. Burada hiçbir harçlık almıyor. Bunun 1/3'ünü harcıyor. Yani 3'te 1'i ne haber ikisini harcıyor. İkisini harcarsa 2x biriktirir. 2x biriktirir. 2x 2x ve 2x'ini biriktirmiş. Yani hafta için boyunca ne kadar harçlık biriktirmiş? 10x kadar biriktirmiş. Devam soruyu okumaya devam. Hafta sonuysa Öykü hafta sonunda 1 numara olacağı belliydi. Hafta sonuysa Öykü arkadaşlarıyla sinemaya gidip biriktirdiği harçlığın 4/5'ini harcıyor. Al işte gitti bütün para. 10K'nın 4 bölü 5'ini harcamış 10K çarpı 4 bölü 5 Şimdi 5'e böldüm 5'e böldüm 2 2 kere 4 8K 8K'sini harcamış Pardon 8X'ini harcamış Şimdi 10, 10X'in 8X'ini harcadıysa ne kadar parası kaldı 2X Öykünün bu hafta sonunda 30 lirası kalmış Yani 2X lira kaldı demiştik 2X 30'sa demek ki X kaçmış arkadaşlar 15'in ta kendisiymiş Bu cepte öykünün sinemada harcadığı para ne kadardı 8X'ti x15 ise 8 kere 15 120 yapar bir bilet o kadar oldu mu ya olmuştur gerçi benim zamanımda bir bilet 7 lira falandı ya Şu, en son ne zaman sinemaya gittim 5-6 sene olmuştur sinemaya gidelim o zamanlarda 24-25 lira falandı yani bir de eskiden şey vardı sinema aksimum indirimleri falan vardı reklama giriyor mu bilmiyorum ama 3 kişilik bir öğrenci evinde mutfak çok güzel bir soru o yüzden çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim Şöyle yapalım, şu kısma çözeriz. Şurayı şöyle bir ayıralım arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Onun dışına taşmayalım. Güzel. Şimdi bakın. 3 kişilik bir öğrenci evinde mutfak, doğal gaz ve kira giderleri ay sonunda toplanarak 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Mutfak gideri var. Doğal gaz gideri var. Bir de kira gideri var arkadaşlar. Tamam? Toplanıyor 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Bu evin doğalgaz giderleri yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarında diğer aylara göre %80 fazla. Şimdi o zaman duralım. Biz diyelim ki doğalgaz giderleri normalde 10 çarpı D kadar olsun. Doğalgazın, doğalgazın D'sini kullandım. Aralık, Ocak ve Şubat'ta kara kış olduğu için %80 fazla oluyor. Bunun %80 fazlası da 18 D yapar. Şimdi normal şartlar altında 10 D kadar doğalgaz ücreti ödüyoruz. Ekstrem durumlarda yani Aralık, Ocak ve Şubat'ta 18 D ödüyoruz. Tamam mı? Bu aklımızda. Kira giderleri yıl boyunca sabit olduğu için kira giderlerine K dedim. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında okullar tatil olduğundan öğrenciler evlerinde mutfak masrafı olmayıp diğer aylarda sabit olarak hesaplanmakta. Yani sabitse o zaman ben mutfak masraflarına M derim. Ama yalnız dikkat edin ekstrem durumlarda ödemiyorlar arkadaşlar. Çünkü herkes kendi ailesinin evinde olduğu için mutfak masrafı diye bir şey çıkmıyor. Bu ev, bu ev, bu giderler için... Ocak ayında, Ocak ayında toplam 3600 lira ödemişler. Şimdi Ocak ayında mutfak masrafını M olarak ödüyorlardı. Doğal gaz masrafını 18D olarak öderler. Kira masrafını da K olarak ödüyorlar ve toplamda 3600 TL'lik bir masrafları oluyor. Mart ayında 3200 liralık bir masraflar oluyor. Mart ayında mutfağı M olarak öderler. Doğalgazı 10D olarak öderler ve kirayı da K olarak öderler. Bu da arkadaşlarım 3200 TL'ymiş. Ağustos ayında Ağustos ayında sevgili arkadaşlar mutfak masrafı ödemiyorlar. Mutfak masrafı ödemiyorlar çünkü evdeler. Ama kirayı yatırmaya ve doğalgaz ücretini yatırmaya devam ediyorlar. Bu da 2500 TL'ye tekabül ediyormuş. Pekala bu evdeki bir öğrencinin bir yıl boyunca mutfak masrafları için ödediği toplam para... Kaç liradır diye soruluyor bize Şimdi ben burada M'yi, K'yı, D'yi hepsini bulabilirim Nasıl bulurum? K ile 10D'nin toplamı 2500 değil mi? Bak burada da var K ile 10D e Burası da 2500 o zaman 3200'den 2500'ü çıkarırsanız Demek ki mutfak masrafları 700'müş arkadaşlar Tamam mutfak masrafları 700'müş M eşittir 700'ü çaktık buraya Güzel Şimdi devam edelim bu arada bize denemişti Bir yıl boyunca mutfak masrafları için ödediği toplam para kaç liradır diye sorulmuştu. Zaten biz bunu bulduk. O halde şöyle diyeceğiz gençler. Bu mutfak masrafını bu mutfak masrafını e, nasıl ödüyorlar? Yani kaç ay ödüyorlar? E, 3 ay evde olduklarına göre e, 9 ay ödüyorlar. O zaman 9 çarpı 700. Toplam bir senede 6300 liralık mutfak masrafı oluşuyor. Fakat biz... Bir öğrencinin bir yıl boyunca mutfak masrafını merak ediyoruz. E bunlar 3 kişilerdi. Paralar 3'e bölünecek. O zaman ne olacak? 2100 lira olacak. Bir öğrencinin bir yılda toplam mutfak masrafı cevabımız Edirne'ydi. Evet gençler 6. sorumuzu da çözdük ve nereye geçiyoruz? 7. ve son sorumuza. Aşağıda bazı notalar ve vuruş süreleri verilmiş. Cahit ve Vahit bu notaları kullanarak 9 notadan oluşan ve her sütunda bir nota olacak şekilde gösterilen müzik parçalarını yazmışlar. Cahit'in müzik parçası burası. Şimdi arkadaşlarım şurada hangi notanın olduğunu bilmiyoruz ama notaların en azından sürelerini altlarına bir yazalım. Şöyle kırmızı kalemimizi alalım. Bakın şu nota birlik notaydı. Bu nota ikilik nota. Burada kaçlık nota var bilmiyorum. Ağlık nota diyelim şu nota 1/2'lik nota burası da 1/2'lik burada karşılık nota var bilmiyorum B dedim. Burası 1/2'lik, burası birlik ve burası da 1/2'lik nota. Hemen waitin parçasına bakalım. Bakın burası 1/2'lik nota, burası 1, burası 1/2. Şu 2'lik, bu 1 bu birlik, bu birlik ve bu da 1/2'lik. Şurada karşılık nota var bilmediğim için C dedim. Buradaki notayı da bilmediğim için D dedim. Şimdi devam edelim. Bize bunlarla hakkında biraz bilgi vermiş. Demiş ki Cahit'in ilk 4 notadaki vuruş süresi yani arkadaşlarım şu, şu, şu ve şu. Vahit'in son 4 notadaki vuruş süresine eşit. Yani şu, şu, şu ve şunun toplamına eşitmiş. Şimdi o zaman arkadaşlar toplayalım. Şurası kaç yapar? 3 artı 1 bölü 2. 3 artı 1 bölü 2 artı A eşittir diyorum. 1, 1 daha 2 artı 1 bölü 2 artı D diyorum. Şurası D. D'ye benzememiş biraz D'ye benzetelim onu Şimdi bakın 1 bölü 2'ler gitti 2'yi de bu tarafa attım 1 artı A eşittir D Şimdi demek ki D'nin vuruş süresi A'nın vuruş süresinden bir fazla e Hangisi hangisinden bir fazla burada? 2 birden bir fazla O zaman gençler D ikilik vuruştur Yani şu şekildedir da arkadaşlar birlik vuruştur Yani şu şekildeki bir vuruştur diyeceğiz Bunları bulduk. Eyvallah. Şu A'yı buradan silelim o zaman. Hop sildim. Burası arkadaşlar 1'di. D'yi de buradan silelim ve buna da 2 yazalım. Kabul mü? Kabul kabul. 2 yazdık. Peki. Şimdi bir de ikinci öncülde demiş ki Cahit'in müzik parçasının toplam vuruş süresinin Vahit'in müzik parçasının toplam vuruş süresine oranı 5/6'dır demiş. Şimdi toplamlarını bulacağız bir de. Hadi bakalım buluruz. 1 2 daha 3 4 5 5. Şimdi şurayı silelim. Pardon şurayı silelim. Şöyle bak işaret ettiklerimin toplamı 5. Şununla şunun toplamı 1 etti 6. Bununla bunun toplamı 1 etti 7. 7 artı B. 7 artı B. Bunun vaayetin müzik parçasının vuruş süresine oranı diyordu. Onu da toplayalım. Onu da toplayalım. Şöyle şunları silelim. Boyayarak gelelim. 1 bölü 2 1 bölü 2 daha 1. Şöyle 2 yaptı. Şöyle 4 yaptı. 5, 6, 8 artı 1 bölü 2. Yani 8 buçuk. 8 buçuk artı C. Eşittir. Bu da kaçmış? 5 bölü 6 mıymış gençler? Güzel. Bir içler dışlar çarpımı alalım mı sizle? 6 kere 7, 42 yapar. Artı 6 B. Eşittir. 5 kere 8 buçuk, 42 buçuk yapar. Artı 5 C dedim. Kabul. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın. 42'yi şu tarafa gönderirseniz. 6 B eşittir. 1 bölü 2 artı 5C yapar 5 ile 6'nın arasında bir fark var Ve arada da 1 bölü 2 fark olacak O zaman de 1 bölü 2'dir de 1 bölü 2'dir dedim Bakın 6 kere 1 bölü 2 3 yapar 5 kere 1 bölü 2 5 bölü 2 artı 1 bölü 2'den ne gelir 6 bölü 2'den 3 gelir Oo çok güzel O zaman B'de C'de 1 bölü 2'ymiş Silelim şunları Şurayı sildim Buraya 1 bölü 2 dedim Ki 1 bölü 2 şunun aynısıydı Ucunda da bir de böyle sallantısı var Bey de sindirip oraya yine 1/2 dedim. Hop şöyle burası da 1/2'dir dedik. Pekala. Bize sorulana geçelim artık. Her şeyi bulduk çünkü. Her şeyi bulduk. Buna göre Cahit de Vahit müzik parçalarında verilmeyen notaların toplam vuruş süresi. Oo çok tatlı. Şu verilmemişti. Şu verilmemişti. Şu verilmemişti. Bir de bu verilmemişti. Bunları topla demiş arkadaşlar. Bir. Şöyle 1. Şöyle 1/2 1/2 daha 1 yapar 2 yaptı. İki daha dört yapar arkadaşlar demek ki cevabımız bizim dörtmüş diyeceğiz. Vallahi uzun ve güzel bir soruydu. Baya bildiğim müzik dersi anlatıyormuş gibi de hissetmedim değil yani kendime. Gençler görüşürüz diğer videoda hangi video dördüncü testteyiz sayı ve kesir problemlerinde üniversite kısmında o videoda görüşürüz 46 ve 47 sayfaların çözümlerini de o videoda yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.